Ya yeah. temeli dilema Canın en elinde bir elma Zihnimin içi sirk gibi bir Ormanım derin ve tenham At kesenleri diren tam Önünde dümenden iner gar tak diye Bir ısırı kal içine nüfuz edecek o zehir Hepinizi yedireceğiz esrar afiyet olsun Fren gaz karışın otomobili freyde süren zar diye Koridoruna yürüyen eşkar tipler Dinlediğinde serbest değiller Bu masalın avcısı kim dersin Alabilir herkes birinci fit Yapı görücü sıkışan iki duman atipi değişen her erkek Ve bence siz Dumanı oru kasma suratı korur Allah umarım Olum karton uçarım önüm arkam uçurum olur Ayrı kuçarım bir kuş alçak uçarım adam Anka yukarı bakıp bak utanca bulanık Süriyeti mi görürsünüz Aydın uzun sanma burası tekine Sırı karışık yapışır ama da kara kanla Sulunur alacaklarım bana ona çarpar umarım Asalaklar utanıp kaçacaklar uzayı En derin ile bilenip hepinizi bir temiz evine çevire, Bir demirle fayda ruhu fayda durayım Bana fayda durayım sana pasta bana babana Fayda şimdi şurası map yamasınız ulan Ekipo bizi kavraya bu nasıl bilinçsiz ana bulaşıcı neler Aslı çoklar Karaköy'den Kadıköy hesaplar uzanır.